4 ve MIS 6 modelleri bulunmakta. Şimdi MIS 2 modeliyle diğer modellerin çıkış hatlarının e, yapılmak istenen temizlik sonrasındaki bağlantıların aynı olması sebebiyle size en küçük modelden örneklendirmesini yapacağız. Görmüş olduğunuz örnek radyatör. Bu radyatörde temizliğin nasıl yapıldığını, akların nasıl bağlandığını ve çift yönlü vanifin burada ne işe yaradığını size açıklayacağız. Öncelikle gelecek olursa Ürünü aldıktan sonra Bu çantayla birlikte Size ürünler Portum set ürünlerin portum setleri Gelecektir Ayrıca Yanlarında bulunan Olin takırda Portum setiyle birlikte gelecek Bu olin ve setlerini Tese bağlarken Kullanıyoruz Olinlerimizi Bulunan olinlerimizi Dersiata bağlamadan önce içerisine geçilerek sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sıkmanın mukavemeti elle sıkma kadar yeterlidir. Elinize sıkmanız zaman işlem yeterlidir. Şimdi her makinemizde bulunan çift yön malfi ile birlikte size bir temizlik başlatacağız. Bağladıktan sonra sistemde kimyavirifinin ne işe yaradığını laboratuvar içerisinde koymuş olduğunuz numune örneklerle göstereceğiz. Demir temizlerken, çift yön olmadığı zaman portunların yerlerini değiştirip bu işlemi gerçekleştirebiliyorken biz sadece bir ters yön ile bunu gerçekleştirebiliyoruz. Ürünlerimiz görüntüleri bu şekildedir. Böyle bir alalım. Ayrıca burada gösteriyorum. Temizlik esnasında da yapılması gereken budur. Eşenjör bağlantılarında da şimdi size bir örnek göstereceğim. Eşanjör bağlantısında da sıcak şu girişle soğuk su çıkış bölgesini köprü yaparak ve sonrasında bundan kalan iki tane bağlantı noktasını radyatörde bağladığımız gibi yön fark etmeksizin çıkış bölgesi ve giriş bölgesi olarak bağlantı yaptığınız zaman eşanjör içerisinde sütüasyon oluşturabilirsiniz. Eşanjör ürkü bu şekildedir. Tekrardan hepinize selam.